Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Sevilen Yasak Elma dizisi, 4 Haziran 2018 pazartesi günü, 12. bölüm ile sezon finali yaparak, izleyicilere veda etti. Yasak Elma dizisinin, 2. sezon tarihine geçmeden önce, sezon finali olan 12. bölümde neler yaşandı hatırlayalım. Zeynep beklenmedik bir teklif aldı. Cem Amerika'ya Zeynep ile birlikte gitmek istediğini söyledi. Zeynep buna çok sevindi ve bu teklifi kabul etti. Zeynep patronu Cem'in bu teklifiyle ondan hoşlanmaya başladı. Zeynep'i çok seven Alihan ise, Zeynep'in Amerika'ya gitmesini duyduğunda yıkılır. Alihan Zeynep'ten vazgeçmez ve onu tekrar elde etmek için planlar yapar fakat istediği gibi bir sonuç elde edemez. Zeynep ile arası daha kötü olur. Diğer taraftan Yıldız ise, Ender'den nefret ediyordur. Ve bu kadına karşı onu rencide edecek şekilde, lüks bir mekandan onu kovarak rezil eder. Ender boş durmaz tabi, Yıldız'ı bitirecek bir kutu ortaya çıkartır. Sezon finali bu şekilde biten yasak Elman. Sevilen bu dizinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak? Tahminlerimiz şu şekilde. Yasak elma bir kış dizisiydi ve her hafta pazartesi günü seyircilerle buluştu. Tüm kanallardaki kış sezonu dizileri, sezon finali yaparak, yaz sezonundaki yeni dizilere yerini bırakmaktadır. Yasak Elma dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil Yasak Elma'nın yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. Yasak Elma'nın yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin ikinci sezonu başlayacaktır.